Bu videoda size bir kesrin nasıl ondalık sayıya çevrildiğini göstereceğim. Eğer vaktimiz kalırsa tam tersini de yapmaya çalışacağız. Bir örnekle başlayalım. İlk örneğimiz basit olsun diye 1 bölü 2 diye başlayacağım. Bu kesri ondalık sayıya çevireceğiz. Göstereceğim, yol her zaman işe yarar merak etmeyin. Yapmanız gereken payı paydaya bölmek. Payı paydaya bölüyoruz. Yani 1 bölü 2. 1 2'ye nasıl bölünür diye bilirsiniz. Tabii bakalım nasıl bölünüyormuş. Ondalık sayılarda bölme işlemini hatırlarsanız buraya ondalık işareti koyabiliriz ve devamında da 0 ekleyebiliriz. Sonra 0 eklediğimiz zaman sayının değeri değişmez ama elimizdeki değeri daha detaylı bir şekilde göstermiş olursunuz. Ondalık işaretimizi buraya yerleştiriyoruz. 1 2'ye bölünür mü? Hayır. Ama 10 2'ye bölünür 10 bölü 2, 5. 5 çarpı 2, 10. Kalan 0. İşte bu kadar. Yani 1 bölü 2 eşittir. 0 nokta 5. Şimdi biraz daha zor bir örneğe geçelim. 1 bölü 3. Tekrar payı paydaya bölüyoruz. Devamına 0 ekliyoruz. 1, 3'e bölünmez. Ama 10, 3'e bölünür. 10'da 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9. Çıkartmayı yapıyoruz. Elde kalan 1, 0'ı aşağı indirdik. 10'da 3, 3 defa var. Bu arada ondalık işaretini buraya yerleştiriyoruz. 3 çarpı 3, 9. Buradaki kendini tekrarlayan bir düzen fark ettiniz mi? Devamlı aynı sonucu alıyoruz. 0, nokta, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 devam ediyor. Sonsuza kadar devam edecek. Bu sayıyı yazarken sonsuza kadar 3 yazamayacağımız için kısaca 0.33 devreden olarak gösterebiliriz. Bu 0.33'ün sonsuza kadar devam ettiği anlamına gelir. Hatta 0.3 devreden de diyebiliriz. Ondalığın üzerindeki bu çizgi sayının kendini sonsuza kadar tekrarladığını gösterir. Yani 1 bölü 3 eşittir 0.33333333333. Bu sonsuza kadar bu şekilde devam eder. Bunu 0.33 devreden şeklinde de yazabiliriz demiştik. Biraz daha zor örneklere geçelim. Hepsinde aynı örüntünün oluştuğunu göreceksiniz. Değişik sayılar seçeyim. Bileşik kesirler kullanalım. Mesela 17 bölü 9 pay paydadan büyük. O zaman sonuç olarak 1'den büyük bir sayı elde edeceğiz. 17'yi 9'a bölüyoruz. İşaretimizden sonraki sıfırları ekliyoruz. 17'de 9 bir defa var. Bir tane 9, 9. 17'den 9'u çıkardık. 8. 8'in yanına bir 0 ekliyoruz. 80 bölü 9'u düşünelim. 9 kere 9, 81 olduğuna göre 9'dan bir az olması yani 8 kere 9 olması lazım. 8 kere 9, 72. 80 eksi 72, 8. Bir 0 daha ekliyoruz. Sayının yine kendini tekrarlamaya başladığını görüyoruz. 89, 8 defa var. 8 kere 9, 72. Bunu sonsuza kadar devam ettirebiliriz. Devamlı olarak 8 elde etmeye başladık. Habire 8 çıkıyor. Görüyoruz ki 17 bölü 9 eşittir 1.88 ve işaretten sonra 8, 8, 8, 8 sonsuza kadar tekrar ediyor. Eğer sayıyı yuvarlarsak, bu arada sayı, hangi basamağı yuvarlamak istediğimize göre değişecektir. Ama eğer sayı yuvarlarsak, işaretten sonra iki basamak olarak alalım mesela, yuvarlak olarak 1.89 diyebiliriz. Ya da başka bir basamağı da yuvarlayabiliriz. Burada yüzde birler hanesine yuvarladık. Ama cevap tam olarak budur. 17 bölü 9 eşittir 1.88. Bunun nasıl tam sayılı kesir olarak yazacağımıza dair ayrı bir alıştırma hazırlayacağım. Bunu başka bir videoda yaparım, kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Birkaç örnek daha yapalım şimdi. 17 bölü 93. Bu kesrin ondalık sayılarda karşılığı nedir? Yine aynı yöntemle yapacağız. 17 bölü 93, pekala. Unutmayın, daima payı paydaya bölüyoruz. Genellikle küçük sayıyı büyüye bölüyor olmamız kafanızı karıştırmasın. 17,93'e bölünmez. Ondalık işaretini yerleştiriyoruz. 170 bölü 93. 93,170 de bir defa var. Bir tane 93, 93. 170 eksi 93 eşittir 77. Bir sıfır ekliyoruz, 77'ye 770. Peki, 770, 93'e bölünür mü? 770'de 93 düşünelim, 8 defa var sanırım. 8 kere 3, 24. 8 kere 9 kere 8, 72. 72 artı 2, 74. Şimdi çıkarma yapıyoruz, 26. Bir sıfır daha ekliyoruz. 26'da 93, 2 kere var. 2 kere 3, 6, 18. 74 kalır. Peki 74'e 0 ekliyoruz. Neyse böyle sonsuza kadar devam edebiliriz. ama en azından tahmini bir sonuç isterseniz, 17 bölü 93 eşittir 0.182. Dediğim gibi isterseniz devamlı getirebilirsiniz. sonsuza kadar gidin. Eğer sınavda bu tür bir işlem yapmanız istenirse, hangi basamağa kadar istediklerini de söylemeleri lazım genellikle en yakın yüzde birler ya da binde birler hanesine yuvarlamanız istenir. Bir de bunun tam tersini ondalık sayıyı kesre dönüştürmeyi deneyelim. Bakalım bu nasıl olacak? Bunun size daha kolay geleceğini düşünüyorum. Eğer size 0.035'in kesir halini sorsaydım, bunu 35 bölü 1000 şeklinde yazabiliriz derdiniz, değil mi? Kesrimize bakalım. Burası onda birler basamağı. Bu, yüzde birler basamağı, bu da binde birler basamağı. Yani noktadan sonra 3 basamağımız da dolu. 3 basamağımız da dolu olduğu için paydadaki 1'in yanına 3 tane 0 koyarız. Diyelim ki elimizde 0.030 var. Bunu birkaç farklı yolla ifade edebiliriz. İşaretten sonra 3 basamak dolu olduğu için 30 bölü 1000 diyebilirdik mesela ya da 0.030'u 0.03 olarak yazabilirdik. Çünkü 3'ten sonraki 0 sayıya zaten bir değer katmaz. Eğer elimizde 0.03 varsa, sadece işaretten sonra iki basamağımız dolu olur. Bu da sayımızı kesir haline çevirdiğimizde 3 bölü 100 olarak yazabileceğimiz anlamına gelir. Şimdi bu ikisi aynı mıdır? Evet, kesinlikle aynıdır. Eğer bu ifadenin payını ve paydasını 10 ile bölersek 3 bölü 100 elde ederiz. 35 bölü 1000'e geri dönelim. Bu bir kesirdir. Eğer sadeleştirmek istersek payı ve paydayı 5'e bölebiliriz. Kesrin en sadeleşmiş hali 7 bölü 200 oluyor. Eğer 7 bölü 200'ü kullandığımız teknikle ondalık sayıya çevirmek istersek 7'yi 200'e böleriz. Cevap da 0.035 olmalıdır. Umarım kesir ondalık sayı dönüştürmeleri hakkında biraz fikir sahibi olmuşsunuzdur. Eğer anlamadıysanız birkaç alıştırma yapın. Ben de bu konu hakkında bir alıştırma daha hazırlamaya çalışacağım. Alıştırmalarda başarılar dilerim.